Merhaba Güzel Dostlarım, Hayat Kolay Geçsin İstiyorsan Şifre Bu Videoda Şimdi Sana Hayat Nasıl Kolay Geçecek Bunun Ayrıntılarından Bahsedeceğim Sadece Yap Düşünme Düşünürsen Ölürsün Düşünmeye Vakit Yok Bir Savaştasın Elinde Kılıç Var Ve Karşısında Yaman Bir Düşman Var Kılıcık düşünür müsün? Düşünmeye Vakit Yok Hayatın Nasıl Kolay Geçeceğini Anlatacağım Şimdi Burada Evet dostlar, ne istiyoruz diyorlar ki hocam ben hep erteliyorum. hep tembel davranıyorum, hep planlıyorum ama yapamıyorum. Neden yapamıyorum ki acaba? Ve biliyorsunuz ki güzel dostlarım düşünerek zaten başarılı olmayız. Düşünerek başarılı oluyor olsaydı bu soruyu bana soranlar sormazlardı. Onlar bilirlerdi ertelemeleri gerektiğini, ertelemeyin zamanında işim yapayım bilirlerdi. Zaten onunla yaşamıyoruz. Sadece yap, düşünme. Düşünürsen. Kaybedesin. Baştan söyleyeyim güzel tasarım. Şu ana karşı güçlü durursan hayat kolay geçer. Şu ana karşı güçlü durursan hayat kolay geçer. Ve nasıl ertelemeyeceğim, Nasıl daha çalışkan, nasıl daha başarılı bir insan olacağım? Öyle bir şey olamazsın. Çünkü değersizsin. Değersiz bir insan nasıl değerli bir hamle yapacak ki? Mesela kitap okumak değerli bir insanın yapacağı bir şey değil mi? Ya da çalışmak değerli bir insanın yapacağı bir şey değil mi? Sen değersizsin yapamazsın. Değersizsen niye çalışırsın? Değersiz bir nasılca emek verdiğine değmez ki. Değersiz bir insan için neden kitap okuyasın, neden zahmetli bulmasın? Seni bir arkadaşın bir yere davet ettiğinde onun değerine göre hamle yapıyorsun değil mi? Aynı şekilde kendi hayatımız içinde bakıyorum. Ne kadar değerliysen o kadar hamle yapıyorum. Değersizsen sağ saklarsın, sallarsın. İki şık var bana göre. Bir değersizsin, iki korkaksın. Korkaklar ve değersizler hep ertelerler. İki şey diyebilirsin. Hayır, ben değerliyim ve cesurum diyebilirsin. Bunları diyebiliyorsan, her şeyi zamanla yapmaya başlarsın. Şifreyi veriyorum bir Şu ana karşı güçlü durursan, hayat çok kolay geçer. Şu ana karşı güçlü durmak ve planlayarak, öğrenerek, düşünerek bir şey yapmıyor bir şey yapamayacağını artık öğrenmiş olman gerekiyor. Benim videolarımı izliyorsan, hayatın düşünerek oluşmadığını artık öğrenmiş olman gerekiyor. Bundan önceki bir birisinden anlatmıştım, hangisinden anlattığımı çok hatırlayamıyorum ama şöyle güzel bir hikaye var. Ee, çok seviyorum kendilerini, hikayenin kendisini çok seviyorum, beni seviyorum bilmiyorum. Zaten bu da çok hoşuma gidiyor. Yani ben bir şey seviyorum diyor o da beni sevmesi gerekiyorsa bu menfaat oluyor, ticaret oluyor. Ben sana gönlümü verdim, sen de bana gönlünü ver. Ben sana sevgimi verdim, sen de bana sevgi ver. Alışveriş yapıyoruz yani. Bu alışveriş burada döndürüyor. Asıl konuya geçiyorum, asıl konu şu, Bir gün bir hırsız ölüyor. Oğlu diyor ki. Babacım diyor, ölmeden önce bu mesleği bana öğretsen olmaz mı? Babası diyor, tamam oğlum diyor, sana son bir iyilik yapayım ve sana bir, bu mesleği öğreteyim diyor. Ve çocuğunu alıyor, hırsızlığı öğretecek. Çocuğu alıyor ve bir zengin bir insanın evine gidiyor. Zengin bir insanın evine gittiğinde, orada çocuğu gardırobun içine sokuyor. Ve dolabı kilitliyor sonra. Kilitliyor ve adam bırakıp gidiyor. Sonra çocuk içeride kaldı. Ya babam ne yaptı ya? Diyor. Beni buraya bıraktı ve çekip gitti. Çocuk dolabın içerisinde arkadaşlar ne yapabilir? Hadi düşünsün, hadi çok zeki olsun düşünerek ne yapabilir? Kapı kilitli ve dolaptan çıkamıyor bir türlü. Da bir müddet sonra o zengin ev sayıları eve geliyor. Eve gelince bakıyorlar ki, yukarıda bir ses geliyor. Hizmetçi o dolaba doğru gidiyor. Acaba burada ne var diyerek Tabi ortam karanlık, hizmetçi mumu yakıyor, dolaba doğru yaklaşıyor, kapıyı açtığında, tabi bunun şu arkadaşlar, çocuk biliyor ki dolaba doğru birisi geliyor, çocuk ne yapacak o sırada, düşünerek neyi bulabilir? Dolaba doğru birisi geliyor. hatta anahtarı soktu, kapıyı açacak, çeviriyor anahtarı, çocuk o sırada düşünerek neyi yapabilir? Kapı açılıyor, çocuk o sırada, kadın elindeki mumu vuruyor ve koşmaya başlıyor. Koşmaya başa evden çıkıyor, tabi ev ahalisi peşinden koşuyor, mahalleli peşinden koşuyor, çocuk önde koşuyor, mahalleli arkasından koşuyor. Çocuk can havliyle koşuyor, çünkü çocuğu yakalasalar, çocuğun işi çok zora gelecek değil mi? Can havliyle koşuyor, çocuk planlayarak koşuyor mu, nereye koştuğunu biliyor mu, kafasında bir düşünce var mı? O da karşısına bir kuyu geliyor. Bir kuyu gelince, çocuk oraya bir taş atıyor. Taş atınca, kuyudan ses geldi ya, tabi çocuk taşa atıyor, kuyudan uzaklaşıyor, herkes, çocuk kuyuya düştü diye kuyunun başında toplanıyorlar. Çocuk eve geliyor. Diyor diyor baba sen ne yaptın ya? Ben ne zor duruma düştüm. Babası diyor ki oğlum ne yaptığını boş ver. Eve geldin mi? geldin. Demek ki diyor mesleği öğrendin. Çocuk düşünecek bir şey yapabilir mi dersiye? Biraz sonra dil, hizmetçi kapı açacak mumu vuracağım düşüreceğim veya karşıma bir kuyu çıkacak kuyuya taşacağım diye bir şey aklında mıydı? Her şey kendiliğinden olur. Düşünme sadece yap. Düşünürsek kaybederiz. Herkes şey gibi mesela motive edeceğiz, motive olacağız. Niye? Dert çalışmaya motive olacağım, kitap okumaya motive olacağım. Motivasyon falan yok arkadaşlar. Ne var? Yapmak var. Sen yaparsan motivasyon arkadan gelir. Şimdi ben şiir yazacağım, bana diyorlar ki, şiir yazıyorum arkadaşlar biliyorsunuz. Burada da birkaç şiir okumayı düşünüyorum açıkçası. Bana geçen birisi dedi ki, hocam dedi ne oluyor? İlham gelince mi şiir yazıyorsun? Yok, ilhamı kim bekleyecek? İlhamın işi vardır belki. Nasıl ilham gelmese şiir yazmayacak mıyım? İlham gelince şiir yazmıyorum güzel dostlarım. Şiir yazmaya başlayınca ilham geliyor. Bulaşık başlayıncaye kadar zordur. Motiv olup da bulaşık yıkamaya başlamıyorsun. Bulaşık yıkamaya başlayınca motivasyon arkadan geliyor. Motiv olup da kitap okumuyorsun. Kitap okumaya başlayınca motivasyon arkadan geliyor. Motiv olup da ders çalışmıyorsun. Ders çalışmaya başlayınca motivasyon arkadan geliyor her zaman motivasyonu arkadan gelir. Önce yaparsın, sonra gelir. Onun için, aklına güzel bir şey geldiğinde, sadece yap, düşünme, düşünürsen kaybedersin. Değersizsen düşünürsün. Korkaksan düşünürsün. Bu böyle olursa, bu böyle olursa ne yapacağım diye, korkaksan düşünürsün. Osman da öyle diyor, hocam benim, bizim çocuk olacak, e, bir sıkıntı olursa ne yapacağım? Korkaksan düşünürsün tabi ki, ama kendine güvenin varsa kendi gücüne güvenin varsa o zaman sadece yaparsın düşünmez. İki şeyi biriktirimesin. Zaman ve enerji. Bunları biriktirimesin. Bugün yapman gereken görevi yapmadığında yarın sana daha fazla zaman vermeyecek kimse. Bugün yapman görevi, gereken görevi yapmadığında yarın daha fazla enerji kalmayacaksın. İki şeyi biriktirmesin. Değerliysen zamanla yaparsın. Fakirler ya da tembeller ya da nasıl diyeyim? Hep derler ki bir gün olacak, bir gün yapacağım, bir gün başaracağım. O bir gün hiç gelmeyen bir gün işte. Bir ara yapacaklar. Neden şu an değil? Aklına iyi bir şey geldiğinde düşünme, yap. Kendilerinin her şeyin bittiğini göreceksin. Kitap okumak aklına geldi ya. Ya bir face'e bakayım da, bir şuna bakayım da dediğin zaman işte o zaman kaybediyoruz. Aklına geldiği anda yap. Evet güzel dostlarım. Şimdi sizden istediğim şey şu. Zaman nedir? Sizden Şöyle küçük bir oyun oynayalım ve sonunda şok olacaksınız. Çok hoşunuza gidecek bir oyun oynayalım. Lütfen bu dediğim şeyi yapmadan videonun devamını dinlemeyin. Dediğim şey şu, zaman nedir? Zaman nokta noktadır. Doldurun. yani Zaman, işte atadır. Zaman, şu an söylemek istemiyorum. Yani size terkinde bulunmamış olmak adına söylemek istemiyorum. Zaman nokta noktadır. En az 10 tane tanım yapmanızı istiyorum. Zaman nedir? Zaman nokta noktadır. Zaman nokta noktadır, zaman nokta noktadır. 10 tane zaman nedir'e yönelik açıklama yapmak istiyorum. Şimdi lütfen güzel dostum, kendini seviyorsan, sen kendini değerliysen, cesursan şu an bu videoyu durdur ve bu söylediğim ödevi yap ve bundan sonra açıklamalarımı dinle. Şimdi o doldurduğunuz yerler var ya güzel dostlarım, zaman, işte var varoluştur, zaman değerlidir, bir şeyler dedin ya, orada zaman kelimesinin yerini, zamanları silin, ben yazın. Ben, ben varoluştur, ben değerlidir, ben geçicidir, ben evrendir, o zaman eşittir ben yani. Zamana bakış açın, kendine bakış açın, yani sen zamanı erteliyorsan bu şu demektir, sen kendini erteliyorsun, hayatı erteliyorsun. Sen zamanı geçiştiriyorsan, sen seni geçiştiriyorsun. Unutmayın güzel dostlarım, sen yapacağın işleri ertelersen, zaman da seni erteler. Sen yapacağın işleri ertelersen, hayat da seni erteler. Onun için zaman bizim en kıymetli hazinimiz. Değerli insanlar için hamle yaparsan, değerli işlemler için hamle yaparsan, hayat sondan ya. Önce değerli olup da değerli iş yapmaya başlaman. Değerli iş yaptıkça değerli olmaya başlayacaksın, iyilik yaptıkça insan olmaya başlayacaksın. Önce insan olup da iyilik yapmazsın, iyilik yaparsan insan olursun. Önce insan olup da cömertlik yapmazsın, cömertlik yaparsan insan olursun. Değerli şeyler yaptıkça değerli olursun. Önce değerli olup da değerli şeyler yapmazsın, önce değerli şeyler yaparsın, sonra değerli olursun. Bana göre hayatı iki kişi erteler, 1- Değersizler, 2- Korkaklar.